piyasalar bugün yine kritik bir gün yaşayacaklar. Neden? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ne PCE yani Personal Consumption Expenditure isimli endeks açıklanacak. Bu CPI gibi yani bizdeki tüfeğe benzeyen bir endeks aslında. Ama temel bir farkı var. Bir içindeki veriler daha güncel sepet daha güncel olarak oluşturuluyor. Ayrıca içerisinden enerji ve gıda fiyatları ayıklanıyor çünkü bunda dalgalamalar çok sert ve FED bu endekse çok çok önem veriyor. Hatta belki de FED'in %2 beklentisi bu sepet için geçerli olabilir. CPI yerine o da tartışmaya açık. Ekonomistlere sorulduğunda beklenti %4.3 bu bir önceki ayın %4.4'ünden biraz daha düşük yıllık bazda baktığımızda. Aylık bazda baktığımızda ise bir önceki aydan biraz daha yüksek bekleniyor. Her şekilde aşağı doğru gidiyor olmamız önemli. Yukarı doğru gitmek facia olur. Yukarı doğru sert çıkmak iyice kötü olur. Benim beklentim hedeflerini tutacağını veya biraz daha aşağıya doğru bir sonucu gelebileceği yönde ama şimdiye kadar enflasyon beklentisi hiç tutturamadım derdiyse. O yüzden bana fazla güvenmeyin bu konuda. Ama şunu biliyorum yukarı doğru giderse bile enflasyon çok sert yukarıya doğru gitmediği sürece piyasalarda öyle aşırı bir satış beklemiyorum. Bugün cuma belki insanlar biraz satıp hafta sonuna rahat bir kafayla girmek isteyebilirler ama çok yukarı doğru bir zıplama gelmediği sürece benim endişem fazla değil açıkçası. Peki PCE endeksinin gölgesinde dün neler yaptı borsalar? Oldukça iyi açıldılar. Nvidia'nın sürpriz derecede iyi bilançosunda borsalar çok mutlu oldu. Çünkü biliyorsunuz Nvidia çip üretiyor ve çip üretimindeki artış herkese ilgilendiriyor. Teknoloji nereye gidecek konusunda. Nvidia özellikle yapay zeka haldeki gelişmeler sayesinde işlerinin oldukça iyi gittiğini açıkladı. Geleceğe yönelik de son derece pozitif konuştu. Bu da Nvidia'nın hissesini %14 yukarı doğru çıkarttı ve borsaları genelde yukarı doğru götürdü. Sonra gün içerisinde yine insanlar biraz paniklediler, satışlar geldi. Ama günün sonu S&P 500, Dow Jones ve Nasdaq indekslerin tamamında pozitif bitti. Fakat piyasa dün herkes için de iyi gitti diyemeyiz. Özellikle etikli otomobil startupların başı bir hayli dert değil. Buna biraz sonra geleceğiz ama küçük bir hatırlatmam var önce. Dünden itibaren üyelere özel içerikler hazırlamaya başladım. Nvidia ile ilgili de bir hazırlık içerisindeyim. Dün testle ile ilgili 30 dakikalık çok detaylı kapsamlı bir video sundum. Umarım beğenmiştir kanal üyeleri. Bu videoyu bir hafta kadar sonra hepinize paylaşacağım bir tane örnek olsun diye. Ama onun dışında kalan bu detaylı hisse senedi inceleme videoları maalesef sadece kanal üyelerinden açık olacak. Size gelin katılın. 350 lira bir gün Günlük sigara parasından bile az aslında günlük hesabı bulursanız ve yatırımcınız çok gelişecek çünkü sadece hisse senetlerden bahsetmiyorum haftada iki video var orada bir tanesi bir hisse senetleri detaylı inceleme bir tanesi de borsalardaki makro gelişmeye detaylı bakış sizi çok geliştirecek videolar mutlaka beklerim aşağıdaki katıl tuşuna basmanız yeterli. Dünü pek iyi kapatmayan şirketler elektrikli otomobil üreticileriydi. Tesla haricinde biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde çok sayıda elektrikli otomobil start-up'ı var ve ben onları çok beğeniyorum yani ürettikleri araçları teknolojileri fikirlerini çok beğeniyorum. Ama onun başı dertte. Çünkü elimiz ölçeklenemediler ve onlar ölçeklenemeden resesyon başladı. Faizler yükselmeye başladı. Bu da hepsini olumsuz şekilde etkiliyor. Nitekim dün 3 ayrı elektrikli otomobil startupından kötü haberler geldi. İlk kötü haber Nikola'dan geldi. Nikola ağır tır çekicileri yapıyor elektrikli. Bu yönüyle Tesla Semi'nin rakibi aslında. Çok kötü sonuçlar geldi. Son çeyrekte 6,5 milyon daha ciro yapabilmişler sadece. 133 adet tır çekici üretmişler ama sadece 20'sini satabilmişler. Tabi kıyametler kop seni çok sert aşağıya doğru düştü. Bir diğer kötü haber Lordstown Motors'dan geldi. Bunlar daha hafif kamyonlar üretiyorlar. Onlardaki sorun teknik, performans ve kalite sorunları yaşandığı söylendi. Ve 19 kadar aracı geri çağırıyorlar. Yani elektrikli araç üretmek sanıldığı kadar da kolay değil galiba. En kötü haber ise Lucid'ten geldi. Şimdi buna çok üzüldüm. Ben Lucid'i çok beğeniyorum. Lucid'in aracı bence Tesla ile teknolojik açıdan rekabet edebilecek tek elektrikli otomobil piyasada. Ama bu yetmiyor. Şirketin satışları pek iyi gitmiyor. Biraz üst fiyatı ürünler satıyor. 150 bin doların üzerinde ürünler satıyor ve dün pek iyi haberler vermedi. Hem son çeyrekte sadece 250 milyon dolar jira yapmışlar. Bu beklenten epey altında kaldı. Bank of da bundan dolayı notunu düşürdü. Bu da işte senede kötü yansıdı. Ayrıca geleceğe bakışları da pek iyi değil. Bu yıl 10 bin ile 14 bin arasında elektrikli lüks sedan üreteceklerini söylediler. Bu beklenen çok çok altında. Buna ek olarak rezervasyonlarda da düşme var. 20 Şubat itibariyle baktığımızda beklenenden 6 bin daha az sayıda rezervasyon var. Ne demek rezervasyon? ileriye yönelik olarak insanların sipariş verip kapora yatırması burada da düşüş var. Ben açıkçası bu eğitimde otomobil startuplarının büyük bölümünün ya batacağını ya da büyük otomobil üreticileri tarafından satın alınacağını düşünüyorum. Bence de doğrusu oldu çünkü teknolojileri iyi ama bu dönemi atlatabilecek güce pek sahip değiller. Belki Rivian bu konuda istisna olabilir çünkü Rivian'ın arkasında Amazon var ciddi yatırım var ama bu şirketlerin başında maalesef gerçekten dertte. Evet bugünkü içeriği de sonuna geldik kısa şöyle öz bir içerik olsun istedim. Umarım ilginizi çekmiştir. Çekmişse bir like süper olur. Henüz kanala abone olmamışsanız orada bir çan var ona tıklayın. Daha detaylı üyelere özel içerikler de istiyorsanız o zaman da katılı bir basıp azıcık para harcamanız lazım. Sevgiyle kalın hoşçakalın. Görüşmek üzere.